Bugün sizlere Flexible Modeling Tips and Tricks yani e, Flexible Modeling ile beraber kullanabileceğiniz bir takım püf noktalarından bahsedeceğim. Peki bugünkü konumuzda neler var? Çok kısaca sözel olarak sizlere Flexible Modeling Extension diye bahsettiğimiz esnek modelleme nedir? Biraz e, kısaca bundan bahsedeceğim. Neden buna ihtiyaç duyarız? Ve, e, Flexible Modeling Tips and Tricks yani uygulamalarla beraber sizlere e, Flexible Modeling'de kullanabileceğiniz bir takım pil noktaları burada dile getireceğim. Flexible Modeling Extension nedir? Flexible Modeling Extension aslında e, güçlü doğrudan modelleme yetenekleri bulunan e, özellikle e, model üzerinde e, parametrik model olabilir veya farklı CAD datalarından gelen modeller e olabilir. E, bunun üzerinde hızlı bir şekilde ve e, esnek bir şekilde değişiklik yapabileceğiniz e, alanı içerir bu modül. Bizlerin, bizlerin de çok aşina olduğu modüllerden biri diyebiliriz aslında. E, buradaki en önemli nokta zaten e, bizim multiket datalar yani dışarıdan e, farklı programlara ait gelen dataların üzerinde hızlı değişiklikler yapabiliyor olmamız ve bunu esnek bir şekilde yönetebiliyor olmamız bizler için önemli. Çünkü e, dışarıdan bizlere bir data geliyor. Bizim e, sonrasında fark ettiğimiz Tam modeli incelerken fark ettiğimiz, önemli yapılması gereken bazı değişiklikler oluyor. Ama bunu tabi, e, sonra siz orada o süratini görüntüleyemiyorsunuz. Bunu tabi tedarikçinizle iletişime geçmeniz, tabi oradaki düzeltebilmesi süreçte baktığımızda vakit alabilecek bir süreç. Yani ve e, sizler de iyi bilirsiniz ki e, zamana karşı yarıştığımız için de bu durumda bizim burada önlem alabiliyor olmamız bunu hızlı bir şekilde imalat resimlerini oluşturabiliyor olmamız bizler için önemli. Zaten Flexible Modeling'in en önemli faydası da budur. Yani tedarikçinizden gelen farklı CAD datasının üzerine hızlı bir şekilde değişiklikleri yapabiliyor olmanız ve bunu hızlı bir şekilde modelini oluşturabiliyor olmanızı bekleniyor. Kısaca böyle sözelden bahsetmişken şimdi Flexible Modeling kısmına şöyle bir geçelim. Ben size krevi 7 üzerinden bunu biraz anlatacağım şimdi ilk örneğimizi şöyle bir buradan açalım burada özellikle direk yeteceği nokta size 10 farklı konu başlığında Flexible modülünde kullanabileceğiniz faydalı araçları anlatmaya çalışacağım burada özellikle seçim mantığıyla başlayarak en temelde seçim mantığıyla başlayarak tabii modeli taşıma modelde transform araçları ee, ve tabii modelde unsur e, nedir? Sizin halde hazırda model açtığını göremediniz ama e, modelin üzerinde bulunan geometrilerin tanımlanması. Ve tabii özellikle flex modelingin 3 metal ortamında kullanılmasıyla ilgili bir takım püf noktalar ve en sonunda Cry7'de basitleyeceğim e, basit ama kullanışlı bir e, püf noktadan sizlere 10 adımda bahsedeceğim. Şimdi. İlk örneğimizde şöyle bir açalım. Bakın karşımıza bir tane farklı import feature adı altında gelen, tabi sonrasında düzenlemeleri yapılmış bir model geldi. Burada bir gövde düşünün, dışında da kulakları var. Burada tabi flexible modelin içerisinde sizlerin de aşina olduğu, bir takım araçlar var. Mesela burada yüzeyi seçtiğimizde karşımıza Shape Surface Selection'da bildiğimiz Boss, e, Cut, Round, Chamfer gibi araçlar geliyor. Bunlar zaten bizim aşina olduğumuz araçlar. Kullanışlı araçlar diyebiliriz. Veya işte sağ tarafta bakıyoruz. E, e, geometry Selection Filter içerisinde kullanabileceğimiz bir takım araçlar var. Yani bunlar da vaktimizde çok uygun normal e, sağlayan araçlar. Yani burada özellikle şunu dile getirmek isteyeceğim. Eee, bakın, Google Maps'un üzerinde bakarsanız, Geometry Search ve Geometry Rules adı altındaki bir iki tane seçerek burada karşınıza geliyor. Bu Geometry Rules özellikle şöyle düşünün, e, mesela e, bir referans yüzey seçtik, mesela hamza seçtiğim yüzeyi e, göz önüne alalım. Bu yüzeyi mesela aynı düzlemde bulunan e, yüzeyleri offsetlemeniz gerekiyor mesela. Bu durumda teker teker seçmektense bu çok daha rahat seçebileceğiz. Yani burada size e, kullanımınızı fayda sağlayabilecek geometri rules adı altında bir alanımız var. Bakın burada e, co ve paralel seçeneklere geliyor. co seçtiğim andan itibaren aynı düzlemde olabilecek yüzeyleri burada sizin karşınıza getiriyor. Ve aynı şekilde e, paralel planerı pasif hale getirin, Parallel'i seçtiğim andan itibaren bakın burada paralel olabilecek yüzeyleri görüntülemeye sağlayabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir e, seçenek de tabii krevisi de sağlıyor. All applicable rules. Yani ben burada ikisini de seçtiğimde bu ikisini de sağlayan kurallar varsa ben bunu yakalayabilirimler. Any applicable rules'da da bunlardan hangisi varsa o benim kafirdir kafir diyerek seçimi sizlere yaptırır. Ama ben burada tabi all applicable rules diyerek okey diyorum. Şimdi ben bunu mesela diyelim ki offset yapacağım. Bakın offsette ne yaptı? Yüzeyleri seçti. Yüzeyleri seçtikten sonra ben burada e, daire kutucuğunu da e, müdahale ederek seçip düzenleyebilirim veya ölçüle girebilirim. Bakın çok hızlı bir şekilde yüzeyleri yakaladım. Ondan sonra orta kırık yaptım. Burada düzenlememi gerçekleştirmiş oldum. Bir e, kullanıcı tarafa geometri olsa siz burada e, benzeri geometrileri ve aynı düzlemde veya aynı, aynı aralıkta olan yüzeyleri burada seçtirebiliyorsunuz ve aynı şekilde e, burada şundan da bahsedebiliriz mesela bir deliğiniz var ya bir özellikle burada radiusunuz var e, radyosu kırılmış burada diyelim ki siz burada geometri olursa beraber bakın burada farklı seçenekler de karşımıza geldiğini görüyoruz burada e, equal radius dersem bakın eşit radyosu olan yüzeyleri benim doğrudan karşıma getiriyor olacaktır. Veya coexial co dediğimiz andan itibaren e, radiusun bulunduğu ekseni ve aynı eksende bulunan deliği de burada yakalayacaktır. Veya aynı şekilde sen convexity dediğinizde aynı dış bükeliliği yakalayabilecek yüzeyleri de karşınıza getiriyor olacak. Ama ben burada tabi ki e, equal radius'u seçeceğim. Sonrasında tabii ben burada düzenlememi yapacağım. Edit round dediğim andan itibaren buradaki değerimi değer girebilirim. Bakın burada doğrudan bütün hepsine müdahale etmiş oldum. Şimdi her birini teker teker seçmek zaman alabilecek bir konu. Çünkü burada e, her birini yakalamak ve bunları eee noktalar olabilir belki gözden kaçabilecek noktalar olabilir. Ama geometri rules'la beraber çok daha e, keskin hatlarla belirleyebiliyoruz geometrimizdeki düzenlemeyi. Burada şundan da bahsedeceğim. Bakın altta geometri Search var. Bakın geometri Search şunu yapar. Buradaki e, zaten Creo Flex, Creo deki Flexon modeling alt yapısı geometri bir, bazlı bir çalışma alt yapısı içerir. Yani ben burada geometri aratabilirim. Peki ben burada ne arayacağım? Bakın burada bir sürü seçenek var. Chair for surface var, planar surface var, işte round surface var, çeşitli seçenekler var. Ben dedim ki burada cylindrical surface olsun. Altta da et kriteri ile beraber arama kriteri burada tanımlayabilirim. Yani ben burada eğer e, büyüklük ve küçüklük kısmını buraya eklersen ve buraya şunu dersen eğer ben 21 radyosuyla 22 radyosuyla 22'lik radyosuyla arasındaki bütün geometriye at bakın burada delikleri ki zaten benim burada özellikle tercihim bu yönde olacaktı ve arat ve bunları seç dediğim andan itibaren bu delikleri burada seçer. Ve ben istersen bu delikleri buradan remove ile beraber kaldırabilirim. Bakın kaldırdığım andan itibaren çok hızlı bir şekilde e, teker teker seçmekten ziyade çok daha hızlı bir şekilde e, modelin üzerinde ilgili geometrikleri aratarak ilgili yüzeyi kaldırabiliyorum. Bakın zaten bu delikler Doğrudan burada unsurlar karşımıza gelmiyor. Biz bunu modelin üzerinde esnek modelleme altyapısıyla düzenleme girebiliyoruz. Şimdi bir sonraki tip noktadan biraz bahsedelim. Şimdi bir montaj dosyası açacağım. Bakın burada daha önce montajlanmış bir ürünümüz var. Montajlı üründe Özellikle burada bir e, e, göbek altyapısı mevcut. O göbek baktığımızda şöyle alta bakarsak bakın import feature yani e, dışarıdan gelen bir data olarak burada karşımıza geldiğini görüyoruz. Şimdi bu data üzerinde tabii bir değişiklik yapacağım. Bu düzenlemeleri yaparken de yine flexible modeling altyapısını kullanarak bunu yapacağım. Şimdi bakın burada e, e, istediğim nokta. Öncelikle şuna bakıyorum. Mircadlar şu iki tane yüzey arasındaki ölçüyü bir ölçerim. Bak bakıyorum ki 2.651 şeklinde burada karşıma geliyor. Ben bu yüzeyi seçtikten sonra Flexon Modeling içerisinde bakın zaten Shave Surface Selection'da beraber çok kolay bir şekilde e, boşaltma yapılarını seçebiliyoruz. Kat değil mi anlamıyla ben bunu bu alanı seçebiliyorum. E, burada bu içerisinde MOVE USING DRAGGER beraber benim belirteceğim bir kenar çizgisi doğrultusunda bakın Ölçüsel olarak ben burada değeri girdiğimde, ki az önce 2.651 Enter dediğim andan itibaren Artık bu geometri bire bir paralel hale getirmiş oluyor. Şöyle, hatta analizden de şöyle bir kontrol edebilirim. Bakın yüzeye bakıyorum sıfıra sıfır geldiğine göre, bu gayet güzel. Ben bu aracın içerisinde bir de ek olarak da şöyle bir şey daha ekleyeceğim. Bir tane daha step ekleyeceğim. Bunu da aynı şekilde bir kenar çizgisi seçebilirim. seçebilirim. Buradan da okunun yardımıyla gire doğru çekiyorum. Bu iki olarak giriyor. Ama bakıyorum ki şöyle bir hatta aşağı bakıyorum. Bakın altında da bir tane geometri varmış. Biz bunu fark etmemişiz. Peki biz bu geometriyi buraya nasıl ekleyebiliriz? Asıl sorumuz burada e, ön plana çıkıyor. Moon Surfaces'ın bulunduğu alanın içerisinde kontrol tuşuna basarak yüzeyi seçiyorum. Sonrasında sağ klik yardımıyla bakın Shape Surfaces seçeneği geliyor. Tıkladığım andan itibaren bana buradaki olabilecek e, imkan sağlayabilecek e, seçimleri burada karşıma getiriyor. Ben burada diyorum ki ben bunun bir boz tepişi olacağını söylüyorum. Ama include secondary shapes'i seçersen bu da olarak yani e, bitişik olan başka e, yüzeyler varsa bunları da okey seçileceğini söylüyor. Bakın bu bölgeyle beraber taşıdığını net bir şekilde artık görebiliyorum. Okey'e tıklıyorum. Bu önemli püf noktalardan biri. Özellikle modelin arka planında göremediğimiz noktalar var ise bunu e, sağ click yardımıyla yüzeyi seçtikten sonra move services'da Takip yardımıyla Shape Surfaces aracılığıyla bizler e, rahat bir şekilde seçebiliyoruz. Ve modelin arka planında bulunan yüzeyleri de beraberinde hareket ettirmeyi sağlayabiliyoruz. Bir ben şöyle bir şeyden daha bahsedeceğim. Flexible Modeling içerisinde mesela diyelim ki... Ben burada Move by Dimension... Move by Dimension de çok faydalı bir araçtır bu arada. E, ama bakın ben burada hiçbir şekilde kat yapısını seçmedim. Yani başta herhangi bir seçim yapmadım. Peki sonrasında nasıl seçim yapabilirim? Bu benim için önemli. Bakın referansız bölümü kırmızı ile yanarken yüzeyi seçtikten sonra kontrol tuşuna bas, e, sağ basıyorum. Shape service'e bak, basarak bakın bunun bir kat yapısı olacağını söyleyebiliyorum. Sonrasında ilgili görünüşüne geliyorum. Bakın arka plandaki görünüşü de burada e, görüyorum. Kontrol tuşuna basıyorum. Yüzeyi seçiyorum. Saklık yardımıyla Shape Surfaces ile beraber bol yapısı olacağını seçiyorum. Yani ben burada çoklu seçimi uygulamış oluyorum. Bu da benim için faydalı. Peki, Move by Dimension'da biz neyi e, neyi sağlıyoruz? Yani Move by Drag'dan bize e, farklı ne sağlıyor? Siz burada modelin üzerinde bulunan bir yüzey ve kontrol tuşuyla diğer yüzeyi seçtiğimiz andan itibaren, şu burada ufak bir seçimde şey oldu. Şöyle referans bölümünde yüzeyi seçtim kontrol tuşuna basıp diğer yüzeyi seçtim bakın aradaki mesafeyi ölçüyor. Biz, e, az önceki yaptığımız taşımayı da aslında bu şekilde yapabildiğimizde mümkün oldu. Yani ben burada eğer hepsini seçip yüzeyleri e, burada referans yüzeyler olarak verseydim. Aradaki mesafeyi bana yine 2.651 şeklinde verecekti. Hani burada iki farklı alternatif size göstermek için aslında e, tanımladım. Tabii ben burada 45 derece olarak belirttim. Sonrasında OK'ye OK tıkladım. Artık modelin üzerinde hızlı bir şekilde değişikliği sağladım. Şimdi önemli nokta burada montajı bu değişiklik yansıyor mu yansımıyor mu? Montaja gidiyoruz. Ctrl G yapıyoruz. Bakın yaptığımız değişiklik doğrudan montajda da yerini almış oldu. Yani montaj ilişkilerini koruyarak modelde değişikliğini sağlamış olduk. Bu da e, özellikle çoklu seçim. Ve tartışmada kullanabileceğimiz bir takım püf noktayla hızlı bir şekilde düzenlemeyi sağlamış olduk. Şimdi modelimizi tabii burada kapıyoruz. Şimdi üçüncü örneğimizden bahsedelim. Burada ufak bir vereceğim sizlere ki bunu mutlaka düzenler, eksenler, noktalar, koordinat sistemlerini açıyor Bakın burada bir modelimiz var. lambda gibi bir e, model diyebiliriz aslında. Burada seçimde biz hep e, tabii Flexible Modeling'in bize sunduğu seçimleri de kullanabiliriz. Veya Creon'un bize sunduğu e, standart ve ileri düzey seçim metodlarını da burada kullanmamız mümkün. Yani mesela ben buradaki Swift'e e oluşturulduğunu gördüğümüz modeli ki zaten burada görebiliyoruz. Yüzeyi seçip Shift'e bastıktan sonra Alttaki taban yüzeyini seçerek shift'i bırakıyorum ve dışındaki bütün yüzeyleri algılamasını sağlayabiliyorum bu şekilde. Bu da zaten aslında ileri düzey seçim mantığında e, Cryo'nun bize sunduğu metotlardan biri. Bu metotları da seçerken kullanabiliyoruz. Peki biz bunu taşıyacağımızı söyleyelim. Mobile Dimension'da biz bunu taşıyacağız. E, burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Şimdi dimensions kısmında referans verirken tabi bulunan düzenlerden modelin üzerinde bulunan düzenlerden referans verebiliyoruz. Fakat kontrol e, tuşuna basarak başka bir yüzeyi seçmeye çalıştığında bu aslında çok da mümkün olmuyor. Ama burada özellikle düzenler, eksenler ve noktalar yani dotum referanslarını mutlaka referansı içerisinde Move Objects'e eklemeniz beklenir. Bu da önemli bir tiyodur. Bunu da mutlaka e, taşıma yaparken konjonzal düzlem eksen, kornas tebi ve noktaları mutlaka burada belirtmeniz gerekir. Peki damesh'le geldiğinde referansta ikinci bakın ikinci referansı verirken artık kontrolle seçebiliyorum. %100 e seçtim. ölçüsünü 22 olarak ver. Sonrasında aynı şekilde burada eee mu object kısmına yine right düzlem ekliyorum. Çünkü sağa doğru bir taşıma yapacağım. Add Dimension direkt de bu sefer right düzlemle beraber yandaki düzlemi seçiyorum. Bunun da ölçüsü eksi olacak. Tam sağa gittik. Ve sonrasında tabii Oke okay tıklamış olacağım. Ama bakın şimdi ben burada düzlemi kapayayım. Düzlemde şu an bir işimiz yok. Bakın buradaki curve'nüz taşınmamış, Excel'imiz taşınmamış, koronal sistemimiz taşınmamış, noktamız taşınmamış. Peki böyle durumlarda ne yapabiliriz? Böyle durumlarda da az önce gördüğümüz Move Objects içerisinde Edit Definition'a bunları da ekleyebiliriz. References içerisinde Move Objects'e girdirim. kontrol tuşu bu Curve'i seçerim. Noktayı seçerim. Eksini seçerim. Ve Cornastin'i seçerim. Ufak bir tüyodur. Ama e, bunun da bilinmesi bizler için önemli. Çünkü o okay, tıkladığım andan itibaren bu eksen e, nokta, e, koordinat gibi referanslar da modelle beraber taşınabilir. Bakın gördüğünüz üzere modelle zaten e, Cree'ye oluşturulmuş bir model. Yani biz Flexible Modeling'i sadece import modellerde değil, e, parametrik modellerde, yani Cree'nin kendi içerisinde oluşturulmuş modellerde de bu düzenlemeleri yapabiliyoruz. Flexible Modeling'in Güçlü olduğu taraftardan bir de bu yani burada bir ayırt ediliyor. bu şekilde da vermiş olarak Şimdi bir sonraki örneğimiz Aslında e, Bu içerisinde Çok faydalı olduğunu gördüğüm bir e, Örnektir Substitute aracı Yani substitute Aracı hakkında e, Bilgisi olan Ulananınız mutlaka ki vardır. Ama ben şöyle bir ufak bir bilgi vereceğim. Bakın burada bir tane yüzeyimiz var. Şimdi bu yüzey bu modelde örnek olarak karşımıza gelmiş. Ama ben, mesela biz burada bir file yapmaya kalktığımızda Remove Material beraber sadece bakın yüzeyin formunu yakalıyor ama radyoslar ortada yok. Ayrıca e, radyosların bir kısmı kalmış. Bir kısmı kalmamış. Bu da e, çok faydalı bir e, metot değil. Tabi burada şundan da bahsedeyim. Ee, tabii offset aracının içerisinde de mesela özellikle ben burada referans içerisinde ilgili yüzeyi seçtiğimde Ben burada replace e, surface feature de kullanabilirim Ama buradaki modele baktığımızda şöyle bir fronttan bakarsam eğer Bakın burada eğik bir model olduğunu görebiliyorum. Bu da tabii baktığımızda e, Bu Yüzeyin formunu yakalayamayacağını bize söyler Düz bir form olsaydı tabii daha kullanışlı olacaktı bizim için ama Flexible Modeling içerisinde bulunan Substitute aracı bunun için çok daha geniş kapsamda içeren bir e, komuttur. Bu da e, Flexible Modeling'in faydalı olduğu e, alanlardan biridir. Mesela References, burada dikkat edilmesi gereken nokta, üstteki kutucuk içerisinde e, değiştirilmesi istenen yüzeyi seçiyorsunuz. Substitute Surface ile beraber de e, kullanacağınız yüzey formunu seçiyorsunuz. Bakın bu yüzey formunda radyüsleri da koruyarak bu modeli oluşturmuş oldu. Burada radyüsleri korurken de şunu yapar unutmayın. Ee, önce radyüsleri kaldırır, formu oluşturur. Sonrasında radyüsü üzerine ekler. Yani aslında ee, neydi? Standart metodla bir ilerleyiş söz konusu. Modelde hiçbir şekilde bozultuya uğratmaz. Bir de Salsius aracının şöyle bir güzel tarafı var. Şundan da bahsedelim. Bakın mesela yanlarda federler var farkındaysanız. Yanlarda da var. Şimdi ben federin yan yüzeyini seçiyorum. Substitute'a tıkladığım andan itibaren eğer Substituting Surface'da hemen yanındaki düz yüzeyi seçtiğim andan itibaren doğrudan bu yüzeyi kesici, bitirecek şekilde bu modeli yerleştiriyordu olacaktır. Bu da substitute aracının ...faydalı olduğu bir ikinci noktadır. OK'e okay, tıkladığım andan itibaren... ...tavlamış oldum. Bir, burada gizli bir... E, ...move, yani daha öncesinde... E, ...referans alınarak oluşturulmuş. Aynı yüzeyi burada karşımıza getiriyoruz. Bakın burada, şöyle right'tan da bakalım. Burada şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Bakın, e, modelin... <gülüyor> ...bu alttaki boss yapısını üstünde bulunmasına rağmen model. Ben eğer substitute aracı içerisinde, özellikle referans bulmaya içerisinde burada dikkat edelim mutlaka çünkü seçili olduğu andan itibaren kutucuğa bunu işler. Alttaki boş yapısını yüzeyini seçiyorum. Substituting surface içerisinde yine aynı şekilde curves e, buradaki formu yüzeye seçsinde doğrudan bu formun e, uzantısına yetişecek kadar yükseltir ve bu formu yakalayacak şekilde bu modeli buraya ekleyecektir. Burada şuradan bahsedelim ek olarak. Eğer bu yüzeyi sonrasında tekrardan kullanmak isterseniz de Keep Substituting Quilt diyerek de burada tutmayı sağlayabilirsiniz. Ben şu an bunu pasif hale getireceğim ama şu, bu ikonun da var olduğunu bilmek bizlere her zaman fayda sağlayacaktır. Bu şekilde Substitute aracından bahsedebilir. Şimdi bir sonraki bahsedeceğim tüyo şu şekilde. Burada ilgili görünüşümüzü getirin. Bakın burada bir boz yapımız var. Bu boz yapısının burada radyosu olan bir bölgesi var. Şimdi bu radyosu olan bölgeyi eğer offsetlemek isterim ya ben mesela burada 0.5 dediğimde bu 0.05, pardon. Çok kısa bir değer şey söyleyeceğim. 0.05 dediğimde bakın bu tek başına hareket ediyor. Ama özellikle bunun bitişik olduğu, bu yüzeyin bitişik olduğu diğer yüzeylerde var ise Ribbon menüsünde göreceğimiz keep existing tangency to surface directly adjacent to geometry that is being modified ile beraber bitişik olan yüzeyleri de beraberinde kontrolünü sağlayacaktır. bu kadar. Tabi burada mor renk, bu bitişik olan yüzeyleri, yani teğet olan yüzeylere burada karşımıza getirecek. Yeşil olan e, mavi, daha olan yüzeyleri karşımıza getirecek. Turuncu da zaten seçtiğimiz yüzey var karşımıza geliyor. Burada şundan bahsedelim, bakın. Conditions adı altında bir, bir alan var. Burada özellikle e, biz offset miktarını arttırıp veya e, miktarını arttırdığımızda her tamamen bölgelerinde e, kontrolünü, yani oradaki kondisyonunu sağlayabiliyoruz. Oradaki geçişini nasıl yönetmemiz gerektiğini e, karar verebiliyoruz. Bakın, credit Default Conditions'ı pasif hala getirdiğinde model üzerine bir değişiklik oluyor. Aslında ben burada e, credit Default conditions'ta radyosa göre diğer yüzeyler kendini referanslandırırken pasif hale getirdiğinde bu sefer morlu olan yüzeyler daha baskın olacak şekilde bu gemisi yönetmeyi sağlayacaktır bizde. Burada dediğiniz andan itibaren bakın burada bir sürü seçenek var. Fixed var. Fixed with tangency var. Yani burada bir sürü seçenek var ama burada kreş şunu yapar. Sizin vereceğiniz referansa göre mesela ben burada şu kenar çizgisini seçtiğim andan itibaren buna uygun olabilecek, referansa uygun olabilecek türü burada belirler. Mesela burada fixleyeceğini söylüyor. Fix kasıt ne? Ben burada mesela şunu dersem eğer 0. Mesela bir ders isem bakın kenar çizgisinin bulunduğu yer sabit iken diğer bölge diğer bölgeler e, hareket ediyor olacak. Yani bir burada offsetlemenin esnasında bu e, kıstı buraya yerleştirmiş oluyoruz. Böyle bir fayda sağlayacaktır bizde. Peki bunu yüzey bazında yapabilir miyiz? Evet yüzey bazında da yapabiliriz. Yani modelin üzerinde bulunan bir yüzeyi de burada referanslandırabiliriz. Conditions içerisinde bakın. Add new diyorum. Yüzeyi seçiyorum bu sefer. Burada bana olabilecek seçenekler sunuyor. Yani burada uygun olabilecek seçenekleri biz burada beliriyoruz. Fixed with Tangency dediğimiz andan itibaren 0.15 değer isem, bu yüzeyi sabitler ama oradaki tançaltığı da mutlaka ki Koruyor olacak. Veya yönü ne değiştirsek, bakın burada e, offset'in yönü değiştirirseniz de buna göre modele düzenliyor olacak. Biz şu an tam tersi işlemi gerçekleştireceğiz ama burada da e, ikinci bir altemiz olarak e, okun bakış yönüne göre offset'in nereye yapılacağını tanıtabilirsiniz. Bu da önemli bir pif noktası diyebiliriz. Şimdi, Bounding X adı altında bahsedeceğim bir e, önemli noktaya değineceğim burada. Şimdi Flexible Modeling içerisinde Move aracı zaten bildiğimiz bir araç. Hani taşınma konusunda modeli çok rahatlıkla belirteceğimiz referansa göre taşıyabiliyoruz. Şimdi bu Move aracının edit Definition'e bakın burada daha öncesinde taşınma işlemleri Steps içerisinde görüntülünebiliyor. Yani ben burada yaptığım adımları teker teker görebiliyorum. Şimdi ben buradaki yüz değerini 72 olarak gireceğim. Bakın yukarı doğru taşındığında bu da bir kısmı var gözüküyor, bir kısmı yok gözüküyor. Ya yani iyi güzel ama burada e, sınırları sistem otomatik olarak belirliyor. Ben burada manuel olarak müdahale edebilir mi? Yani bu geometri e, bulunaca alanı kendim sınırlayabilir miyim? Evet, kendim sınırlayabiliyorum. Opsiyonu tıkladım. Evet, pardon burada. Attachment kısmına tıkladığım andan itibaren Bounding X adı altında belirtilen bir alan vardır. Ben burada sınır olarak özellikle modelin bulunduğu e, düzende kenar çizgilerini seçebiliyorum. Mesela şu kenar çizgisini seçiyorum. Control tuşunu seçiyorum. E, control tuştan basılı tutuyorum. Kenar, bir tane kenar çizgisini seçiyorum. Aynı şekilde şuradaki kenar çizgisini de seçiyorum. Bakın buradaki e, ayrı olan kısımlardan biri şu. Bunun dışında e, siz çıkartamıyorsunuz. Çünkü zaten bu sınırın içerisinde hareket edebileceğini size söyler Burada da tabii find next possible solution beraber. Şimdi model tabii haliyle bir kısmı yukarıda bir kısmı aşağıda olduğu için bir kısmı bölüyor, boşaltıyor, bir kısmı dolduruyor. Next diyorsunuz. Bakın burada e, özellikle bu alan olmadığını söylüyor. Bir tarafın üstü olduğunu söylüyor. Size olabilecek bütün alternatifleri sunabiliyor. Bakın bir daha Next e Bu sefer tarih şu iki çizginin arasındaki alanı bizim karşımıza getiriyor. Bir tane Next diyorum. Bakın Next'e tıkladığım süre boyunca bölgelerimi kendim belirleyebiliyorum. İstersen şunu da yapabilirim. Bakın Bir sonraki Next'e tıkladığımda ben herkese şu çizgide bitmesini istiyorum diyebiliyorum. Bu iki sınırlamaları Flexible Modeling içerisinde tanımlayabiliyoruz. Bu da özellikle modelimizi tanımlarken çok daha bizlere kesin sonuçlar veriyor olacaktır. Basit gibi görünür bu püf noktalar ama kullanım açısından sizi çok daha hızlı bir şekilde, çok daha esnek bir şekilde çalışmanıza imkan sağlar. Bu da sizi zamanında bir adım daha öteye taşır. bir püf noktamızı değinelim. Split Surface hatta içlerinde belki de en çok beğendiğim özelliklerden biri diyebilirim şimdi burada yine bu modeli webinar'ın başında da görmüştük aynı model üzerinden bahsedeceğiz burada şundan bahsedeyim bakın burada kulaklar var bu kulakları hatta kontrol tıklarsak bakın yüzeyle bitişik olduğunu görürüz. şimdi ben bu yüzeyi eğer flexible modeling içerisinde taşımaya kalkarsam mesela ee, burada Move Using Tracker'la aşağı ittirmeye kalkarsam bakın burada beraber hareket ediyor. Şimdi ve bazı durumlarda beraber hareket edebiliyor olması iyi bir şey değil. Mesela ben bu kulakları çünkü buradan ayırmak isteyebilirim. Hatta buradaki bütün kulakları birbirinden ayırmak isteyebilirim. Bağımsız hareket etmelerini sağlamak durumunda olabileceğim durumlar olabilir. Peki böyle durumlarda ne yapmalı? Bakın. E, öncelikle ben burada 4 tane e, kulağı burada ayrı ayrı. Yani nasıl bütün dadeyi yöneteceğim. Ama burada ayıracağım. Yüzeyi seçiyorum. Burada klasik Shape Surface Selection mantığını kullanabiliriz. E, Bosses'ı seçiyorum. Hatta burada Bosses'ı seçelim. Delikleri deli dağılsın. Aynı şekilde diğer yüzeyi. Kontrol ile seçiyorum. Bosses'ı seçiyorum. Sırayla e bir şekilde Bosses'ı burada seçebiliyorum. Bakın bunları seçtiğim andan itibaren ben eğer bunu ee, Move dediğim andan itibaren Orientation'da da referans düzeyi belirtiyorum. Bakın oku indirdiğinde beraber hareket ediyor Bu istenen bir konu değil. Bunu bir şekilde ayırabilme, ayırabilmem gerekiyor. Başa dönüyorum. Burada şunu yapmamız gerekiyor. Options içerisinde bakın. Split Extending Surfaces adı altında belirtilen bir alanımız var. Extruding surfaces'la beraber ayıracağımız yüzeyleri sınırlarımızı belirliyoruz. Mesela ben burada iki tane bu sindirin dış yüzeylerini seçiyorum. Extending surface'la beraber de bakın hangi yüzeyi sabit kalacaksa mesela üst, bu göbeğin üst yüzeyini seçiyorum. Bakın ok hareket ettirdiğinde bu sefer Sabit kalacak üzere hareket etmezken benim kulaklarım burada hareket edebiliyor. Veya tam tersi durumu flip'le de yapabilirsiniz. İsterseniz yukarı aşağı taşıyabilirsiniz bakın. Böyle bu şekilde taşıyabilmeniz mümkün. Ama ben tabii burada flip yapacağım. Burada ben bir miktar aşağıda kalmasını istiyorum. Şöyle bir miktar aşağıda kalmasını istiyorum. Bunu değerini yaklaşık 30 kadar bir değer geceğiz. Bakın bu şekilde ayırmış olduk. Bu tip ayrılması çok mümkün olmayan modellerde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Flexible Modeling'in bence en böyle kullanışlı olabileceği alanlardan birisi de burasıdır. Çünkü bakın Import Feature. Yani herhangi bir şekilde unsur yok. Yani düzenlemek de size vakit kaybediyor. Bu biraz daha işimizi kolaylaştırıyor. Mesela yan tarafta da aynı şekilde federlerimiz var. Federler için de aynı prosedürü işte, e, gerçekleştirelim. Burada şöyle bir şey yapabiliyoruz hatta. Yüzeyi seçtikten sonrasına bakın. Burada yine aynı şekli offset diyorum. Aşağı yukarı kaydırabiliyor. Ama bakın federle beraber hareket ediyor. Bu da çok isteyeceğim bir durum değil. O zaman options içerisinde Öncelikle sliding surface. Bakın iç duvarları seçiyorum burada. Sonrasında sliding surface burada belirlemeden Extending surface'ı belirleseniz bile hareket etmeyecektir. O yüzden mutlaka e, önce biz ayıracağımız yüzeyleri belirleyin, sonrasında e, sabit kalacak yüzeyi belirledikten sonrasında bakın hareketini bu şekilde sağlayabiliyor. Yani flip dersem aynı şekilde e, sadece dış yüzey, o sabit kalan yüzeyin hareket edip pederlerin sabit kalması sağlanabiliyor. Mesela eksi 10 diyorum. Şöyle bir eksi 10 diyeyim. Bakın bir miktar yukarı kaldı. Bu şekilde modelimizi ayırabiliyoruz. O dedikten sonrasında işlemlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi e, buradan sonrasında tabi biraz da e, Star Metal kısmında bahsedilebilecek bazı tüyolar var. Bunları da dile getireceğim sizlere. Mesela Creo Direct'ten gelen bir tane standart Creo modeli değil. TKG formatıyla ile gelen bir dosya arşivim burada. Yükseltesi diyerek burada OK diyorum. Şimdi şöyle bir önden bakarsak, bakın kanıtların burada eş değer olmadığını zaten çok net bir şekilde gözle anlayabiliyoruz. Şimdi bu dışarıdan gelen kriogemeti yani evet darık modelde tasarlanmış bir model, ama biz bunu tabi yine kriyonun ee, kendi ortamında dönüştürdükten sonrasında eğer start parça olarak tasarlayacaksak bunu mutlaka operations içerisinde convert the sheet metal diyerek bu işlemi tanımlamamız gerekir. Bakın yüzeyi seçiyorum kalınlık 5 buraya bakıyorum kalınlık 3.5 demek ki kalınlıklar birbirinden bağımsız. O zaman e, yüzeyi seçtikten sonra referansız içerisinde include surface ile beraber sırasıyla diğer yüzeyleri de seçebilirim. Bakın burada e, ek olarak da Formlu geometriler var. Bunları da aynı şekilde seçiyorum. Şimdi buradaki kalınlığının değerimiz tabii ki bizim 3.5 olacak. Biz yine burada değerimizi 3.5'a göre tanımlayacağız. Mutlaka mutlaka bunları da Include Surface ile beraber seçmiş olalım. Şimdi burada tabii biraz sardım metal ortama da oluyoruz. Ama Flexible Modem'in de burada bazı faydaları var. Okey dediğim anda itibaren tabii bana bazı veriler veriyor. Özellikle bakın burada formlu geometrilerimiz var. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini bizlere söylüyor. Okey dediğimizde doğrudan bizi saç ortamına getirmiş oluyor. Direkt buradaki araçları kullanabiliyor. Ama burada bakın şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben burada saç açının malmaya kalktığında şimdi kriyo içerisinde oluşturmuş bir model değil. E tabi bu formlu geometrileri de haliyle Bizim bu formlu geometrileri de krevi içerisinde bir şekilde tanıtabiliyor olmamız gerekir ki biz burada saç açının geometriğini oluşturabiliriz. Flexible Modeling de tabi bu noktada indatımıza yetişiyor. Bir obje içerisinde bulunan Recognize Forms ile beraber ilgili yüzeyleri burada sırasıyla seçiyorum. Kontrolle bu seçimleri yapıyorum. Bakın burada Two forms are found diyor. yüzeyleri burada adetini söylüyor. Two forms are found diyor. Okey dediğim andan itibaren. Bakın burada eğer ben flat pattern seçeneğine tıkladığım andan itibaren bakın burada doğrudan bana açılımlı geometri haline getiriyor. İstersem sheet metal ortamında flat pattern diyerek de orta kayıtla hızlı bir şekilde saç ortamına açılım alabiliyor. Mutlaka recognize form ile formlı yüzeylerinizi tanıtmanız gerekir. Fon yönetilir mutlaka burada tanıtım olması beklemiş. Close diyoruz. Rezinless print tekrardan diyoruz. Şimdi sac ortamında bir koldan daha bahsedeceğim. Aslında burada güzel noktalarda da değiniyoruz. Yani sadece flexible modelde sac ortamında bunu nasıl kullanıyoruz? Bunlara da değinmiş oluyoruz. Bir montaj istasyonumuz var. Düzendir, eksenleri de şöyle bir kapayalım. Bakın daha önceden bir ee, paletimiz var burada. Paletimizin üzerinde bundan bir tane saç parçamız var. Şimdi bu saç parça bakın ee, dışarıdan gelmiş bir data içeri. Tabi bu data dönüştürülmüş <gülüyor> bir data. Operations içerisinden baktığınızda burada convert Solid Part diyor. Bu. Yani mutlaka bunu... Ee, Burada bu aracını görüyorsunuz ve convert e, görüyorsunuz. Bu dönüştürülmüş bir modeldir yani Demek ki burada zaten bakıyoruz Saj ortamda dönüştürülmüş e, Ana unsurlar da bu net bir şekilde görebiliyoruz Görünüşümüze getirelim Şimdi burada dile getireceğim nokta şu Mesela burada bakın benzeri olan bazı boşaltmalar var Şimdi ben bu boşaltmalardan birini seçiyorum Flexion Modeling içerisinde Pattern recognition diye bir seçenek var. Tıkladığınız andan itibaren benzer yapıları buradan doğrudan algılamayı sağlar. Bakın zaten burada identify veya similar diye seçenek de mevcut. Burada sadece bunları algılamakla yetinmiyor. Burada düzenlemeye de imkan sağlıyor bize. Ben burada options içerisinde allow edit ile beraber ben buradaki sayıyı doğrudan çıkarabilirim. Aynı şekilde bakın yanlarda bir tane bükülmüş bir alanımız var. Ben burada pattern recognition diyorum. Bakın burada da doğrudan yakalamayı sağlıyor. Options içerisinden innovative ile beraber 3 adet olacağını söylüyorum. Bir de şunu yapacağım. Soldan sağa seçtiğim anda ben bütün alanı belirlediğimde remove ile bunları kaldırabiliyorum. Zaten remove da aktif olarak kullandığımız bir araç. Ama özellikle staj ortamında Flexible Modeling'in bizlere fayda sağlayabileceği alanlar bakın burada gördüğünüz Modify araçlarıyla beraber karşımıza gelir. Özellikle bakın biz burada tabi ne var? Pull wall var, Edit var, Edit relief var. Biz özellikle bunlara değineceğiz. Ama biz bu yükümlü olan geometri kreve tanıtabilmek için mutlaka bunu da Sheet Metal Objects içerisinde Recognized bands mesela bükümleri tanımladığı diyor. Recognized bands dediğin anlamda Otomatik selection'da beş farklı e, bütün olduğunu burada gösteriyor bize. Ve aynı şekilde eee recognize band reliefs'te iseniz de mutlaka otomatik e, selection içerisinde 8 tane e, yırtılma bölgesinin olduğunu bizim karşımıza criteria getirebiliyor. Peki bunlar bize ne sağlıyor? Özellikle bu modifi araçlarına bir düzenleme yapmak istediğimizde biz bunları sisteme tanıttık ve kullanabilir hale getirmiş oluyoruz bu şekilde. Mesela pull wall için tabii bir tanıtmak gerekmiyor. Mesela ben buradaki bütünlü e, duvarı seçiyorum. bütünlü duvarı seçtiğim anlayısıyla pull wall dediğinde buradaki değeri mesela eksi bir olarak girersem içeri doğru o duvarı ittirmiş oluyor. Bükünlü duvarı ittirebiliyor mu sahibi? Ya yani aynı şekilde mesela görüşümüze geldiğimiz andan itibaren şunu da yapabiliyoruz. Bakın, Zen Object Tree içerisinde tanımlı olan bütün ee, bükümler ve büküm yırtılmaları burada karşımıza geliyor. Ben de geliyor Mesela burada tabi sırasıyla seçebilirim. Bu da bir seçenek. Bakın burada bize sırasıyla gösteriyor. Burada edit ben bende tıkladığımda aynı buradaki menüde olduğu gibi. Düzenlemeleri hızlıca gerçekleştirebilir. 90 yerini ben mesela 120 derece olacağını söylüyorum. Okey tıklıyorum. Bakın düzenlemeyi hızlı bir şekilde yaptım. Veya aynı şekilde e, tabii burada şöyle de yapabilirsiniz. Hani, düzen Objects ağacında çok daha kolay bir şekilde seçebildiğiniz için bu size fayda sağlar. Ama dilerseniz mesela yüzeyi seçtiniz. Buradaki yırtılmayı kontrol edeceksiniz. Editment Relief beraber de orada obrand olarak belirleyebilirsiniz. Bakın buradaki yırtılmayı burada ilgili formla karşımıza getirdim. Veya aynı şekilde yüzeyi seçiyorum. Edit relief diyorum. Burada aynı şekilde yine oplant olarak seçebilirim. Burada olabilecek opsiyonları karşımıza getirecektir. Tabii burada edit corner relief ile beraber açın sonrasındaki o yırtılmalı yönetebiliriz. Veya edit corner yine bu daha çok özellikle birbirine bitişik kenarlarda büküm <gülüyor> mümkünler. Ya, oluşturduğumuzda e, köşeleri yönetebilmeyi sağlayabiliriz. Şu an için tabii bunlarla bir çalışma yapmayacağız tabii ki ama bunlar da e, imkan dahilinde bizlere sıkılıyor. E, bu araçlarla da kutlanma mümkün olacaktır. E, bu şekilde düzenleme yaptıktan sonra istersen ben burada açımda olan geometriyi kontrol edebilirim. Bakın açımda geometrisini aldım. E, gerekli olan ölçüleri de burada şuradan görüntüye bir zamanda. Bakın gerekli olan ölçüleri burada karşı karşılayacak. Bu şekilde saç ortamında da Flexible Modeling gayet gönüllü rahatlığıyla çalışabiliriz. Son olarak da MultiBody'yi multi zaten Cree7 ile beraber gördük. MultiBody ile ilgili olarak bahsedeceğim ufak bir püf noktası var. Bilmenizde de fayda olabileceğini düşünüyorum. Bakın burada body body altyapısında şu an tek bir body olarak karşımıza geldiğini görürüz Ama biz bunu ayırmak istersek tabii split body'den yararlanabiliriz. Önce gördüğümü seçiyorum. Sonrasında ayıracak yüzeyi seçiyorum. Yüzey seçtimandan itibaren artık iki farklı body haline almış oldu. Şöyle de gösterebilirim. Özellikle hatta bunu çok daha belirgin olması adına da ben burada flexlerle tanımlama yapacağım. Yüzey body 1'i seçiyorum. Flex'te boyuyorum. Mavi seçiyorum. İkinci body'yi de boyuyorum. Daha belirgin olması adına. Ama benim burada özellikle göstereceğim noktalardan biri şu bakın. Şimdi flexson modeling'de hatta split body'yi bir insert ile yukarı kaydıran bir önceki adımı görelim. Tek body'deyken nasıl davranıyor? İki, e, i̇ki farklı body varken nasıl davranıyor? Move aracına Move it using trigger beraber tıkladığımda bakın bütün yüzeyi birden seçiyor. Yani ben ok yardımıyla bütün bir şekilde yönetebilmeyi sağlayabiliyorum. Ama ne zaman ki ben bunu farklı body'lere ayırdığımda bakın bir yüzeyi seçtiğim an itibarı sadece ilgili body, ilgili gövdeyi burada hareket ettirebiliyorum. Veya aynı şekilde ben istersen diğerini de burada seçebilirim. Peki burada şöyle bir soru gelecek. Ben bunların ikisini birden aynı anda hareket ettiremez miyim? Eğer References bölümü içerisinde Move Surfaces aktif iken Ctrl tuşuna basarak yüzeyi seçerseniz ikisini birden hareket ettirebilirsiniz. Hatta bunu şöyle yapalım. Remove diyelim. Çünkü burada e, yüzeyleri seçtim. Hatta bunu şu şekilde yapabiliriz. Bunu şöyle göstereyim daha iyi olur. Move dediğim andan itibaren yüzeleri seçiyorum. Bu da yüzeyleri beraberinde seçiyorum. Orientation bölüm içerisinde 2 derece doğrultuyu belirlediğinde bakın burada ölçülü bir şekilde hareket etmesini sağlayabiliyor. Şöyle 4 dediğim mm andan itibaren OK diyorum. Bakın her iki body'ye de bu aracını eklemiş oluyor. Multi body'de de Flexible Modeling'in faydalarını görebiliyoruz. Burada size 10 adımda Flexible Modeling'te daha etkin, daha efektif nasıl çalışabilirsiniz? Bunlardan bahsettim.